Kendi bilen bana sözünü tarif eder Bilmiş bile bana kendini arif eder Durmaz faizlenir kafiyele, Susup kaçırma bunlar son saniyeler Kendini bilen bana sözünü tarif eder Bilmiş bile bana kendini arif eder Durmaz faizlenir kafiyele, Susup kaçırma bunlar son saniyeler Gözümü kapatıp önümü kapattı savaşı kazana pipa pipa kanatır bit kapatıp flow'u yaratır, inen ki azalıp içime kanatır piyasaya salınır parayı ararız çocuklar inip içine kapanır papaza anlatır günahını arınır müpök kapılıp hayat kararı kafası karışıp paraya çalışır sabrını taşıp ortalık karışır inen ki oruk buna dağılışır ortama takılıp ortaya saçılır 16 şaşırdı zayıf faşir bir bakar, içi yanar, anası yaşına akıtır Başını sallayıp kafayı zatır işte bu durum canımı acıtır Onun için bugün kendi yazıdır damlattı her damla kendi yaşıdır Bin senedir yapmazdı yol gösteren olsa biri keşke Bir dönmedi şansın bir elini verse, ne kadar uzaksın bir o kadar elzen Bir gün unutacaksın dediler bilenler, yüzüne gülenler içini bilerler Bırak hayat aksın peşinden gidersen, bir gün yol alacaksın Cesarete desen unutulmazsın, gülünle bir Dersen, sen de kazanırsın, eğer kadere gülersen Yönetir dünyayı paramı yine Beni iyiyse bile anlatır derdinin içine Yazıyorum sözleri kağıtlara yine Beni bilmeyen de yalnızmış Sus la tutun beni bilme. Kendini bilen bana sözünü tarif eder Bilmiş bile bana kendini arif eder Durmaz, faizlenir kafiyeler Susup kaçırma, bunlar son saniyeler Kendini bile bana sözünü tarif eder Bilmiş bile bana kendini arif eder Durmaz faizlenir kafiyele Susup kaçırma bunlar son saniyeler 5 harfinden 4'e aynı soruyu sorar Hayat bizi neden yorar? Kader nasibine kırıntılar da ara Sessiz muhakemelerim etrafına bakar Memlekette her işin elinde boş cepet Karın tokluğuna yasacak yemek servis et Onca ihtara rağmen bir asalan arkasını takip et Rahatı konu zaten her felaket Kulandık gösterir hayaller görüntüyü Yalan çeker önüne örtüyü bitiri bu dertlerim dilimdeki tüyü Ölüm geleseye kadar sen rahatı Para bulup saymak bana yakışmaz Yeri gelir o parayla ayılırım onunla Uygun değil Yerinde saymak Öde beni, denemenin, bedelini Çözemedik nedenin, tutamazsın dillerini Diktireceğim sana kifini Sen susup yerinde say Kendini bile bana sözünü tarif eder Bilmiş bile bana kendine arif eder Durmaz faizlenir kafiyeler Susup kaçırma, bunlar son saniyeler Kendini bilen bana sözünü tarif eder Bilmiş bile bana kendine arif eder Faizleneni kafiyeler Susup kaçırma Bunlar son saniye <gülüyor>